Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Sevilen Arka Sokaklar dizisi, 9 Haziran 2018 Cuma akşamı, 484. bölüm ile sezon finali yaptı ve izleyicilere veda etti. Dizisinin yeni sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan son bölüm ile sevilen dizi sezon finali yaptı. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi, dizinin yeni sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte. Dizinin yeni bölümü olan, 487. bölüm ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde, Arka Sokaklar bir kış dizisiydi ve cuma günleri seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri, sezon finali yaparak, yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Arka Sokaklar dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Arka Sokaklar dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Dizinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin yeni sezonu başlayacaktır.